Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde çok tatlı küçük bir robotumuz var. Omae wa Nani? Ya da yani kapattım. Alt. Dur dur dur Birazdan buradan. Allah tamam ne lan? Bir topu var, böyle kartları var. Bunun bir yandan bir evcil hayvan gibi sizinle eğlenebildiği söyleniyor. Ozan şimdiden eğlenmeye başladı arkadaşlar. Hadi biz de bir an önce başlayalım. Sen yoğurmaya başladın zaten robotu. Evet, güzel robot. Ben beğendim yani. <gülüyor> Eğlenceli bir ürün gerçekten. Evet. evet uyandı. Uyan devi uyandırdınız. Ben bunu mesela böyle tutsam ne yapar bu? Ne evet. yapabilir ki? Şu an düştüğünü düşünüyor. Şimdi bak gitmek istiyor. Bak tuttum şu an, izin vermiyorum. Bak sinirleniyor, gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Bırak beni diye. Evet, açtık, bakalım nasıl bir takılsın, takılsın kendi kendine. Böyle sıkıştırınca da mı aynı şey Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ne düzgünce bir sensörü, ne bir şey var bayağı kumandası kızı ötesiyle falan çalışıyor. Yani aslında teknoloji olarak bayağı bir lantik. Bu üründe benim en büyük hayal kırıklıkları ne biliyor musun? Masaya koyuyorsun ve masadan aşağı düşüyor. Dünya kadar sensör koymuşlar üstüne bak. Şuralarda sensörler var arkadaşlar, bir şunu susturayım da. Şurada 1, burada var yine aynı şekilde sensör. Alt bölümünde var. Önde var 2 tane. Önde var 2 tane. Hatta 4 tane bile olabilir buradaki sensörler. Şimdi bu kadar sensör olan bir ürünün açıkçası masadan aşağı uçabiliyor olması... ...bence büyük bir hata bu ürün üretimindeki. Kaç saniye veriyorsun masadan düşmesi için? Şu an dümdüz masadan aşağı bile gidebilir. Aha, gidiyor. Hareket, hareket. Oy ya duydun mu? Ha atacak kendini. Bak geliyor gelemedi. Allah. Tamam Allah. yat. Ne diyorsun? Ne diyorsun ha? Bak şöyle bir şey var, şu çok tatlı, şunu göstereceğim. Tam oynayayım, bak şimdi. Dur dur dur dur yavrum, dur çocuğum. <gülüyor> bak şimdi bak, bak. Sen gıdıklıyormuşsun gibi böyle şey yapıyor kendini. Kafasını okyanice bir şey yapıyor mu? Yap bakalım. Şimdi arkadaşlar, bu robot biraz kendi kendine böyle bağımsız hareket ediyor. Şöyle show falan kalkıyor gördüğünüz gibi. Bununla birlikte farklı şekilde eğlenmek için bir manuel kullanabileceğiniz bir kumandası var, topu var, kartları var. Al! Ee, bunu... <gülüyor> Gitti işe yani. Kartlar deyince... Yok çalıştırabilir. Şöyle yapalım, bir saniye. Ortaya al onu, B'ye al. Şimdi üst tuşa bas. Üst. En kötü yanını söyleyeyim mi abi? Söyle. Sıkıntı şu, saçma sapan... Bak şimdi, bak şu an oynamıyor gördün mü? Evet. Şu an oynamıyor. Neden? Çünkü bildiğin televizyon kumandası gibi kızıl ötesiyle evet, çalışıyor. Tam kızıl ötesi Mesela yani. şöyle yaparsam çalışmıyor ama şöyle yaparsam çalışıyor. Arkasına koymuşlar. Bir de sensör galiba. Seni denedim. Lan! <gülüyor> Düşürürsün de, bunu da yapabilirsin. <gülüyor> Robot kaç kere masadan düşer diye düşündük. Bir 5 diyen çıktı, 7 diyen çıktı. Ben 3 dedim. Bunu sen mi yapıyorsun? Evet. Mi? Bak bak bak, İzle Öyle. burayı. Bak buraya, bak, bak takip buraya. et beni. O zaman bunu sen yapmıyorsan beklet beni. Ya Mertan niye kabullenmiyorsun yüzlerini? Arkadaşlar robot gerçekten bir evcil hayvan gibi. Hani Bak, bir nasıl? Da, bir daha yapayım gör. Bir daha yapayım gör. Lütfen yap ya. Allah aşkına lütfen yap. Al. Tamam, hiç hiçbir şeye dokunma. O adam bana inanmıyor. Ha, ya arkadaşım bana inanmıyorsan ben de ne <gülüyor> video çekim? Ben gidiyorum. Şimdi arkadaşlar böyle ilginç acayip kartları var bu malzemenin. Hangisini denemek istersin o zaman? DJ Bot olsun. Onu nasıl denediğimizi göstereyim istersen. Göster lütfen bize. Şimdi arkadaşlar böyle hepsinin arkasında farklı bir e, tanıma şeyleri var aslında. Böyle koyuyorsunuz, robot bunu tanıyor ve onun artık kodunda ne varsa onu yapmaya başlıyor. Şu an DJ Bot'u seçtik ya, arkasında bir tane tuşu var. Bir saniye tutup bırakıyorsun. Hah, tanıdı şimdi. Tanıdı. Bir hareket etmeye ne dersin? Dans parti. Arkadaşlar dans parti işini deneyeceğiz? Gel abi, şey yapalım yine arkasına. Bir dakika, bu sefer ben deneyeceğim. Aa, ne kadar söyleyecek? Ben seni yapmanı istiyorum. ya. Yani. Ne kadar söyleyecek merak ettim. Oğlum bu kağıt bozuk bence. Kağıt Kağıdı yok. okumuyor, bak. Bak, hazır mıyız şimdi? Hazırım. Nereye? Aldık. Aha, aha. Dur, dur, dur. Yapacak. <gülüyor> bu kadar mıydı? Bunun hayır, hayır, mi dur. Ne oldu şimdi? Dans parti işte. Bak şu an break dance yapıyor, o mantıkta bakman lazım. Bitti dans. Bir kere daha okutamadım şu an, sinir oldum buna ha. Abi şuraya koyacaksın normalde. Al. Hah, oldu. İşte bu ya. Neyi 2 bu? saattir sana söylüyorum. Lazer tank. Ne oluyor lan? Ater oyunu vardı ya tank. Onun sesine benziyor bak. Ha bak bak! Aaa! Bir şey yap. Ateş ediyor Oo, ya. Çok iyi. Ateş ediyor, geriye sekiyor anladın mı bak? Bir daha bakayım. Çok iyi. Evet şimdi bir de şu topunu oynayalım bari. Hadi top mu bu? Bu mu top? Evet top. Şöyle kendisinin özel bir topu var arkadaşlar. Kutunun içinde birlikte geliyor. Heh. Hadi bakalım. Bak şimdi bak. Topu algılıyor değil mi? Evet evet. Önce görmesi lazım ama. Gözlere bak, bak gözlere bak. Bak, bak, bak, bak, Şimdi vuracak, hazır mısın? Dur dur dur, öyle değil. Güzel. Muslera. Muslera. Ooo! <gülüyor> Güzel vurdu ha <gülüyor> bu arada. Yarın gel Galatasaray orta sahasında başla kardeşim. Güzel. Güzel. o <gülüyor> zaman kaleyi de yerinden alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an tanımıyor. Bak tanımıyor. Burada da sensörleri var. Ama sadece öne getirme yani. Işte hatalı yani. Normalde bunun 360 derece sensörlü evet. olması lazım. Ya şu 2000 liraya arkadaşlar şu 2000 liraya. Şimdi bir de sana uygulamasını göstereyim. Arkadaşlar bak, size abi. de göstereyim. Şöyle bir Box robotun kendine özel bir uygulaması var. Alayım mı? Basayım mı tuşuna? Yok yok, basmaya gerek yok. Bunda nasıl çalışıyor biliyor musun o zaman? Senden sesi fullemeni istiyor. İşte bu hayvanın zımbırtını yapacağı şey seçtiğinde... ...bir ses yayıyor, böyle tiz bir ses dalgası olur ya. Onlar birbirini anlıyor. Evet, o ses dalgasını yayıyor, öyle oluyor. Mesela ben sesi kısıyorum mesela. Teknoloji sesi full be. kıstım şu an, tamam mı? Bak şimdi bunu seçiyorum, bak duyamıyorum seni diyor. Ve bu yüzden yapmıyor. Aç bakalım birazcık. O yüzden sesi fullemeni istiyor her zaman. Full bu leme. arada arkadaşlar uygulamada 26 tane böyle yapabileceği şey var. Yani şu elimizdeki kartların çok daha fazlası var yani. Evet evet, aslında kartların, kartların sayısı da ettim. burada var. Evet dene bakalım. Firetruck. Bak anladı. Ay çok ince bir ses gerçekten. Kamyon oldu şu an. Su, su sıkıyorum şu an. su sıkıyorum abi. Helal o olsun abi. Bak, duyuyor musun sesi? Çok gıcık bir ses çıkartıyor arkadaşlar hakikaten. Bu da şöyle, bazen algılamayabiliyor. 2 saniye basıp bıraktığında bir ses çıkaracak bak. Şu an seni dinliyorum kafasında. Bak, sesi bak. Ya cidden böyle Anladım. insanın sinirli bozuyor ya. Hani bir tane ses vardı ya arkadaşlar böyle... Duydun mu? mu? o? mı? <gülüyor> Soda içti ya. <gülüyor> Hangisini yapalım? Dondurmayı deneyebilir miyim? Dondurmalar ne oluyormuş? Enteresan bir yazılım var. Ses alabiliyor musun? Çalış artık be çocuk ya. Bir ses var diye bir ara 66'lı sıfırlarda falan çift böyle millet şey yapıyor. Duyabiliyor musun? İncecik evet. bir ses böyle ince geliyordu. Bu arada arkadaşlar, burada dediğim gibi 26 tane dijital kart var. Hani e, robotu hareket ettirebileceğiniz. Ama şöyle bir şey var. Ben buna level kastım abi. Evet. Normalde 3-5 tane falan çıkıyor. Sen bunları yaptıkça hayvana level kastırıyorsun. Yaptıkça diğerleri açılmaya başlıyor. Yani yapay zeka gibi öğreniyor mu bir şeyleri? Güya, yani yersen. Dinliyorum seni dedi. Şu oyunu seçtiğin. He, Go Kart oldu şu an mı? Olsun. Bakalım ne yapacak? Vovv! Wow. Go Kart'ta korna çalma var mı bu ya? Vallahi varmış. Tek rakibi kendisi var. ileri gitmiyor. Sen oynatmıyorsun çünkü Özcan sabahtan ben beri. Ben abi, oynatmıyor Oğlum ben yapıyorum şu hareketi. Allah Allah! Niye bırakmıyorsun ki hayvan kendi yapsın? Bu kadar mı kontrol meraklısın? Sen ne kadar sahiplenmişsin Şu hayvanlara baksana. bir özgürlük be kardeşim. Bir de şey yapalım bari, bowling acaba yapabiliyor mu? Yap bakalım bowling nasıl oluyormuş görelim. <gülüyor> Vallahi ya. Bunu mesela çocuk ya. olsam, elime verseler bunu böyle çalışmasa bayağı sinirlenirdim. Bir yere ata verirdim herhalde ya. Dur, son, son bir şey deneyeceğim. Yani yürü bir kapatalım gidelim yani. Bence daha yani adam Sinirlendim abi. yemin ederim. Arkadaşlar yani, bunu dediğim gibi uygulaması var. Uygulamada e, robotla oynayabiliyorsunuz, kartlarıyla oynayabiliyorsunuz, topu var oynayabiliyorsunuz, kumandası var oynayabiliyorsunuz. 2000 liranız varsa biraz birazcık eğlenmek için 2000 lira harcamat istiyorsanız... <gülüyor> Buraya birazcık... harcamayın. Birazcık eğlenmek için 2 bin liranız varsa <gülüyor> bunu alın arkadaşlar. Şöyle 2 bin lira mesela ne tavsiye edersin onu söyle. Abi 2 bin liraya hiçbir şey yapmayın, cebinize koyun parayı. Zaten para değerli bu dönemde. Ya bunun mesela artık bluetoothlu falan olması lazım. <gülüyor> Telefondan kontrol edilebiliyor olması lazımdı vesaire. bunun hiçbiri yok. Boxer'a sesleniyorum. <gülüyor> Ey Boxer, bu nedir kardeşim ya? Böyle robot mu yapılır? Evet gerçekten arkadaşlar robot ne konuşuyor yani kendi kend konuşuyor da kendi kendine konuşuyor yani ne bir iletişim kurabildik ne gerçekten yapacağını vaat ettiği şeyleri düzgünce yaptı olmaz çünkü abi tek tuştan dokuz tane fonksiyon yaratmaya çalışırlarsa işte işte olur bu arada robot silindirdi bizi farkında mısın abi sana dönmeye <gülüyor> <gülüyor> başladık yani robot abi. <gülüyor> Yani arkadaşlar dediğim gibi bu fiyata alınabilecek böyle gerçekten akıllı sizi eğlendirecek bir robot var mı? Maalesef ki yani yoktur sanırım. Bence şöyle yapın arkadaşlar. 2000 lira ufak legolar var. Seri sonu legolar var. Onlardan bulabilirsiniz. Ben size buradan gerekli hani yol göstermeyi yapmış olayım arkadaşlar. Lego mu? Lego mu? Lego. Lego. <gülüyor> Lego oha <olan> çim malı. <gülüyor> Lego olan orijinal arkadaşlar. Neyse, işi şakası bir yana bence alınmaz. Merdan da aynı fikirde olduğuna göre. Sizler ne düşünüyorsunuz, sorunlara mutlaka yorumlarınızı yazın. Bu gene bir hareketlenecek, dık bir şey yapıyor. Ya açtı böyle, bari kendi kendine takılsın diye. Biz, Biz de takılmıyor çünkü. Aynen. Biz kaçalım yavaştan, müsaadenizi evet. isteyelim. Robot bırakalım, böyle düşünce artık kendini kapatır herhalde şarjı bitince. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim, bay bay.